Bugün 19 Ocak 2023 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Yay burcundaki ay güne idealis ve iyimser enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay kova burcundaki Venüs'te uyumlu açı yapacağından güne keyifli ve yaratıcı enerjilerle başlayabiliriz. Yeni fikirler üretebilir, farklı bilgiler öğrenebiliriz. Sosyalleşme ihtiyacı sabah saatlerini hareketlendirirken iş ve özel ilişkilerimizi de destekleyebilir. Yay burcundaki ay öğlen 13.08'de balık burcundaki Neptün'le dik açı yapacak ve boşluğa girecek. Ay akşam saatlerine kadar önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Hayal gücümüz ve yaratıcılığımız çok yükselebilir. Ancak gerçeklerden uzaklaşıp karmaşa yaşamamız da mümkün. Günlük işlerde dalgınlık ve unutkanlıklarla da karşılaşabiliriz. Önemli iş ve görüşmelerini sabah saatlerinde yapmakta fayda var. Sanatsal ve ruhsal kavramlar bugün üzerimizdeki etkisini artırabilir. Din, maneviyat ve felsefi alanlara da yönelebiliriz. Ay gece 22.11'den itibaren Oğlak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Gün genelinde etkili olacak olan Oğlak Burcu'ndaki Güneş ile Plüton'un kavuşumu, güç sahibi otorite figürleri ve eril enerjilerin üzerimizdeki etkisini arttırırken, kişisel dönüşümü tetikleyecek maddi manevi bazı baskılarla da karşılaşabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.